Merhaba ben Türker Yılmaz. Bugün sizlere Amerika'da yaşamanın avantajlarından bahsedeceğim. Bu avantajlar benim burada kalmamda göz önünde bulundurdum, kendi öz olup herkesin yaşadığı tecrübelerin birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekir. Bu videonun devam niteliğinde Amerika'da özellikle Kaliforniya eyaleti ekseninde 10 dezavantajı da ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım. Haberdar olmak için lütfen abone olup like butonuna basarsanız çok sevinirim. Doğal yaşamın korunması Amerika'da bolca doğal alan ve çok güzel parklar bulmanız mümkün. Dünyaca meşhur Yosemite, Joshua ya da Grand Canyon bildiğiniz gibi Kuzey Amerika kıtasında ve bunlar sadece birkaç örnek. Her eyalette görülmesi gereken doğal güzellik mevcut. Dünya Sağlık Örgütü kişi başına düşen yeşil alanın en az 15 metrekare olması gerektiğini belirtirken bu rakam ABD'nin bazı şeylerinde 2-3 katına çıkabiliyor. Şehir merkezlerinde illü ufaklı parklarla Şehir yeşili de korunmakta, mesela Oregon eyaletinin sadece %4'ü mimarı açıktır ve geri kalan araziler ormanlık alan olarak muhafaza ediliyor. Tabi burada her şeyin yasal çerçevede ilerlemesinin etkisi yastınamaz. Ormanlarla kaplı bir ülke olduğundan bizdeki kedi, köpek yerine sincap, geyik, tavşan, rakum ya da bazı evcilleşmiş hayvanları gündelik hayatının içerisinde karşılaşabilirsiniz. Alım gücü. Herkesin üzerinde konuştuğu ve karşılaştırmalar yaptığı çok derin bir konu olan alım gücü Amerika'da yaşarken avantaj olabilecek bir etken. Ve yaşadığınızda eyalete göre de değişiklik gösteren bir olgudur. Genel olarak alım gücünü satın alma gücü olarak da inceleyebiliriz. Gıda ve ulaş, ulaşım gibi bir takım temel ihtiyaçlarınızı kolay ve ucuz şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin teknoloji ürünleri ya da bazı araba modelleri tabii Türkiye'ye göre daha ucuz, daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Konuşma özgürlüğü, İngilizce'de freedom of speech diye geçen bu hakkı Amerikalılar kullanmaktan çekinmezler. Amerikan başkanı dahi olsa bu konuyla ilgili fikirlerini saklama ihtiyacı duymazlar ve beyan ederler. Ama bunun lütfen nefret söylemi ya da hate speech ile karıştırmayalım. Irkçılık kişileri ayrıştırmada ya da dini inançlarla dalga geçme ya da kötüleme Amerika toplumunda hoş karşılanmaz. Böyle davranan kişilere karşı toplumda antipati oluşur. Fırsatlar Ülkesi Son günlerde yaşadığımız Covid ve birtakım ekonomik sıkıntıların ilerleyen yıllarda Amerika ekonomisi üzerinde daha kötüye gideceği ve derin yaralar açacağı konuşulurken ben hala bilim adamları, mühendisler ve yatırımcılar için Amerika'nın bir ülkesi olma durumunu koruduğuna inanıyorum. Bilim adamları için üniversitenin ödenekleri, astronomik rakamları olduğu, mühendisler için silikon valisinde iş imkanlarının hala devam ettiği de bir gerçek. Belki bu maddeyi bir iki sene sonra tekrar bakıp konuşabiliriz. Çok Kültürlü Yaşam, Amerika dünya üzerinde hemen hemen bütün ülkelerin vatandaşlarını bulunduran bir kaynama potası ve bu çeşitlilik multikültürel yapının oluşturmakta. Dünya üzerinde bütün ülkeleri gezmeye maddi durumunuz izin vermeyebilir ya da vaktinizle olmayabilir ama gidip gezme fırsatınız olmasa bile Amerika'da ve yaşadık, yaşadığınızda çok farklı mutfakları tadabilir, çok farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden insanlarla tanışabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Kişisel alan ve saygı Amerikan toplumu bireysel cilgü üzerine kurulu ve o çizgide ilerleyen bir toplumdur. Bireyin kararları ve tercihlerine saygı duyulur, eleştiriye açık değillerdir. Kişi, kişilerin sınırlarına saygılıdırlar, kişisel tercihlerini eleştirmezler ve sizden de o azemi saygıyı beklemektedirler. Özgüvene, gizliliğe ve başka bireylere saygı göstermeye büyük önem verirler. Sizin ve ailenizin Amerika'da yaşarken yaşam tarzınızın eleştirilmeyeceğini bilmek büyük bir mutluluktur. Bu da bence Amerika'da yaşamak için tercih etme sebebidir. Müşteri hizmetleri ve servis sektörünün gelişmiş olması Aldığınız bir ürünün ya da hizmet karşılığında dünya çapında bir numaralı kaliteli servis yapılması Amerika firmalarının önceliğidir. Müşteri daima haklıdır ilkesi, sonuna kadar savunulur. Müşteri kaybetmektense her türlü hizmetin sağlanmasını tercih ederler. Bu sebeple geri iade, para iadesi ya da memnun kalmadığınız servis ücretinin ödememe gibi haklarınız her zaman saklıdır ve Amerika'da harcadığınız paranın karşılığını sonuna kadar alırsınız. Amerikan Pasaportu ile Kolay Seyahat Özgürlüğü Yeşil kart sonrası şartlar yerine getirip vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Dünya üzerinde birkaç ülke dışında, vize ırkıtı olmadan Amerikan pasaportu ile özgürce seyahat edebilirsiniz. Seyahat özgürlüğü ve Amerika'da özgürce yaşamak nedeniyle her yıl pek çok göçmen vatandaşlığa başvurup bu hakkı elde etmek isterler ve elde ederler. Eğitim Amerika'da yasal göçmenlik halinizde üniversite ve kolejleri pek çok çeşitli burslara faydalanabilirsiniz. Doğru mahalle seçimi yaptığınız takdirde çocuklarınıza iyi bir eğitim fırsatı elde ederler. Amerika'da okulundan liseye kadar mahalle sistemi uygulanmakta. Yani çocuklar oturdukları mahallede atanan okula giderler. Özel okul düşünürseniz İngilizce dışında yabancı dilde eğitim alabilirler. Hiçbir şey için geç değildir. Bu başlığım aslında eğitimle alakalı diyebiliriz. Çünkü kaç yaşında olursanız olun ya da daha önce ne işler yapmış olursanız olun dilediğiniz okula kaydınızı yaptırabilir ve kariyer değişikliğine gidebilirsiniz. Hiç kimse size yaşınız geçti ya da bu yaştan sonraki bir cümleler kurmaz aksine desteklerler. Ülkemizde pek çok kişi maddi ve manevi sebeplerden dolayı sevmediği işleri yapmak zorunda kalmakta ve hepimiz buna daha önce de şahit olmuşuz. Olurdu. Bence Amerika'da yaşamanın en büyük avantajlarından biri mutlu olabileceğiniz işi düşünüp hayal ederken toplumu size baskı yapmaması. Evet, 10 maddede Amerika'da neden yaşıyorum, ne gibi avantajlar var bunları konuştuk. İkinci videomda dezavantajları ve yaşama ihtimalinizle olan zorluklardan bahsedeceğim. Sevgiyle kalın.